Gençler Birliği tesislerindeyiz. İlk konumuz Aksel. Aksel şimdi Gençler Birliği gelişin aslında çok konuşuldu. Son dakika transfer oldun. Gençler Birliği'de de o mevki sanki biraz dolu gibiydi. Niye Aksel transferi yapıldı dendi. Ama Aksel öyle bir performans sergiledi ki iyi ki alınmış dedirtti. Sen Gençler Birliği'ne geliş hikayeni biraz anlatır mısın? Ee, nasıl geçti dediğiniz gibi son dakikalarda oldu. İşte bir haftadır konuşuluyordu. Ben de buraya çok gelmek istiyordum, oynamak istiyordum. İşte böyle oldu. Projeyi çok beğendim. Genç takımımız var. Hedefler çok. Büyük bir camia. İşte buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah da güzel şeyler yapacağız hep beraber. Kötü bir başlangıç oldu. Dördüncü haftaya kadar Gençler bir galibiyetle tanışamadı. Bir Adana'dan alınmış bir puan vardı ama üç haftadır seri güzel giden bir Gençler Birliği var. Son haftaki performansı biraz eleştirildi ama nasıl görüyorsun? Takımın performansını nasıl görüyorsun? Takımın performansı her hafta daha iyi oluyor. Her hafta üstüne koyuyoruz. Bir güzel bir seri yaparsak bence bizi yenmek zor olacak ama çalışmak lazım. Çok çalışmak lazım ve herkes beraber aynı yola çıkması lazım. Öyle devam edersek bence çok güzel şeyler yapabiliriz. Şimdi kısıtlı bütçeyle kurulan bir takım var. Kadro derinliği de ona göre kısıtlı. Bir taraftan bir rekabet var senin olduğun bölgede özellikle. Birçok oyuncu alternatif olarak var ama kadro derinliğinin olmaması sezon boyunca bir sıkıntı yaşatacağını düşünüyor mu? Bunun sakatlığı var, kart cezası var. Ya Bence her takım aynı şeyleri yaşıyor. Sakatlık olsun, kırmızı kart olsun, bunlar olsun... Bence oynayan kim oynayacaksa bence güzel performans gösterecek ve takım'a yardım edecek o konuda problem yok çok kalite var takımda. Atmosfer nasıl bu takımda? İyi iyi daha iyi, Her gün geçen gün daha iyi oluyor. <gülüyor> Özellikle çift kale maçında diyorsun kazanınca kırmızı takım <gülüyor> Tabii, <gülüyor> daha da güzel <gülüyor> oldu. Soransalar kızıyor <Kuzuyor> biraz mı? <da. gülüyor> ya iyi takım e, herkes çok iyi anlaşıyor güzel bir arkadaşlık var gerçekten güzel keyifli burası. Bir de son bolu maçındaki viral olan videoyu soruyor. <gülüyor> Onun, o, o pozisyonun ilk mimarı sensin. Şunu bir anlat. Nasıl oldu o pozisyon? Aa, nasıl oldu? Ben zaten vurmak istedim. O kötü vurdum. Arkamı döndüm baktım. Mert kötü vurdu. Orada <gülüyor> bir ilginç bir şey oldu ama çok şükür iyi ki gol yemedik. İnşallah da öyle şeyler olmasın. <gülüyor> İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben abi. teşekkür ederim.